Bir adamın iki oğlu var imiş Adam büyük oğluna gitmiş bir gün Bir adamın iki oğlu var imiş Adam büyük oğluna gitmiş bir gün Oğlum bugün git bana çalış demiş İtaat söz dinlemek gerek her gün Oğlum bugün Çalış demiş İtaat söz dinlemek gerek her gün Olup gitmek istemiyorum demiş Sonra pişman olmuş gitmiş çalışmış Olup gitmek istemiyorum demiş sonra pişman olmuş gitmiş çalışmış babasının sözlerini dinlemiş itaat söz dinlemek gerek her gün babasının sözlerini dinlemiş itaat söz dinlemek gerek her gün Diğer oğluna aynı şey söylemiş Bu oğul giderim efendim demiş Diğer oğluna aynı şey söylemiş Bu oğul giderim efendim demiş Giderim dediyse de o gitmemiş İtaat söz dinlemek gerek her gün Giderim dedi de o gitmemiş itaat söz dinlemek gerek her gün Kervanım hangi ozu dinledi. Babalarına itaat eyledi Kebanım hangi o söz dinledi Babalarına itaat eyledi Hangisi emri yerine getirdi İtaat söz dinlemek gerek her gün Hangisi emri yerine getirdi? İtaat söz dinlemek gerek her gün